Bir çok erkek hayatındaki insanlara şiddet uygulamadığı için iyi bir insan olduğunu düşünebilir. Ama karşısındakine acı yaşatmak için illa şiddet uygulamaya gerek yoktur. Aldatmak bir şiddettir. Yalan söylemek şiddettir. Hakaret etmek de şiddettir. Sessiz kalmak da bir şiddettir. Bunun farkında yaşamamız gerekiyor. Bir erkeğin de, bir kadının da. Çünkü kalitelerimizde böyle bir şiddeti taşımamalıyız.